O 17 Gelişim Ligi'nde Ankara gücü Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Atak yerine göre sağ tarafta ise Çağan. Topla buluşan oyuncu. Çağan topu hala kendisine döndü. Eksinin etrafına Çağan ardından kaleyi karşıdan gören pozisyonda pasını aktardı. Ömer Faruk vuruşunda ise top yandan dışarıya çıktı. Sol taraftan yapılan ortada... Eray kafasıyla indirdi ardından İbrahim'in kafa vuruşu dönen Abdul Kadir ve top üstten dışarıya çıktı. Serbest vuruş kullandığı Ankara gücü ardından kaleci İbrahim Kaan pozisyonu kurtarıp elinden kaçırdığı anda karşılaşmanın hakemi faal duydu. Dünüş almıştı ve şimdi Gaziantep Futbol Kulübü'nün atağını izliyoruz. Atak yönüne göre sol taraftan gelecekler Ömer Faruk ile birlikte Ömer Farkır'da cezası içine vuruşunda ise top yanağlarda. Serbest vuruşu kullandı ile birlikte Ankara gücü Eray. Gelişine bir vuruş ve top farklı şekilde dışarıya çıktı. Serbest vuruş kullanıyor Ankara gücü takımı ardından kaleci İbrahim Kağan kurtardı. Dönen pozisyon İbrahim'in koçusu var ama offside bayrağı kalktı pozisyonda. Nevzat. Pasında Çağan. Offside beklentisi vardı Ankara gücü takımında Çağan. Çağın vuruşunda top ağlara gitti. 45 artı ikinci dakika Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda 1-0 öne geçti. İşte Çağın golünün tekrarını izliyoruz. Mücadelede görüntülerimiz ikinci yarıdan Abdulkadir vuruşunda top yanalarda Abdulkadir'in ikinci yarıya pozisyonla başladı Ankara Gücü takımı. Köşe vuruşunu kullandı Yazefe, ardından İbrahim Kaan kurtardı ve bir sonraki pozisyonda bir köşe vuruşu da ardından İbrahim Kaan kaçırdı ve Kadir Çelik topu ağlara gönderdi. Skora da dengeyi getirdi Ankara gücü Kadir Çelik ligde kaldığı yerden gollerine devam ediyor. İşte İbrahim Kaan'ın elinden kaçırdığı topu ardından Abdülkadir'in de kafasıyla tamamladığı golü izliyoruz. Serbest vuruş kullanıyor Onur'la birlikte Ankara gücü takımı ardından kafa vuruşu geldi Mert Can'dan ve top üstten dışarıya çıktı. Nevzat. Atak yöne göre sol taraftan. Çağ'ın vuruşundaysa sevgili izleyenler pozisyonda offside bayrağı da kalkmıştı. Nevzat. Bir plase denemesi. Kaleci Fatih kurtardı pozisyonu. Bir köşe vuruşu geliyor. Ankara gücü takımından atak yöne göre sağ taraftan kafa vuruşu geldi. Eren Umut'tan ardından pozisyon devamındaysa. Tamamlayamadı bu hata Ankara Gücü takımı. Ardından mücadelede sevgili izleyenler son düdük geldi. O 17 Gelişim Ligi'nde Ankara Gücü 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1.